Selam arkadaşlar, sevgili Terazi, Akrep arkadaşlarım. Ben Şengül, Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili Terazi ve Akrep arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım. Bakayım sevgili Terazi ve Akrep arkadaşlarımın eksleri küsleri, eski eşler, eski sevgili, hayatınızdan gidenler, gidip de dönmeyenler dönecekler mi? barış var mı yoksa da hakkınızda ne düşünüyorlar içlerinden geçen ne önce terazi arkadaşımdan başlıyorum ardından akrepten çıkacağım sevgili akreplerden çıkıcıyım. hadi bakalım çıkıcıyım. şimdi bakalım terazi arkadaşımın karşı partneri ne düşünüyor veya terazi arkadaşım da ne düşünüyor bu da çok önemli evet sadece olaya tek boyuttan bakmayalım evet da bir karmaşa durumu söz konusu. Evet sevgili terazi arkadaşım, güzel insan, ex partner, eski eş, eski sevgili hiç fark etmiyor. Bakın karşı tarafın bir denge durumu kaymış durumda bakın bir denge durumu var bu insanın. Evinde sıkıntılar olabilir, anne babayla sıkıntılar olabilir, anne babası var veya yok maddi sıkıntılar olabilir ya da sizinle tam ortak noktada mutluluğu birleştirememesinden dolayı da bundan dolayı da olabilir denge durumları söz konusu. Siz ise hem kaderi bir yerde değiştirmek istiyorsunuz, hem de bir yerde artık bıkmışsınız da bir şeyleri de kabullenmişsiniz. Sevgili terazi arkadaşım, yakın gelecekte ise bakın bunu yapacak olan karşı partner. Yanlış anlamayın. Dürüstçe mücadeleden söz eder. Bu kartımız serin rüzgarlar estirmekten, kavgadan, birazcık böyle gürültüden söz eder. Amma ve lakin Tabii ki bu savaş mı? Savaş değil bu. Karşı partner ne yapıyor burada? Sizi tekrar geriye kazanmak için bir mücadele içine giriyor. Hatta bundan dolayı da bakın illegal yapmak durumunda kalıyor. Siz ise hem anılardasınız hem bir yerde geçmişi örtüyü çekmek, kaderi değiştirmek, bir şeyleri olduğu gibi kabullenme durumlarınız var. Siz de çıkamamışsınız işin içinden. işin içinden çıkamadıkça da bu raddeye gelinliğinde bir yerde anılara gidiyorsunuz. Tekrar geriye geliyorsunuz anılardan. Bir yerde sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz. İnsan ruh hali gel git gel git değil mi canlar böyle bir şey. Böyle bir durum söz konusu. Partner bakın tekrar bir mücadele içinde ne için? Sizi tekrar kendine çekmek için. Siz de aslında boş değilsiniz. Bakın sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz. Bir hayranlık durumu var burada. Sevgili terazi arkadaşım. Karşı partner ise... Böyle bir denge kaybı, dengesinden dolayı da küçük çaplı bir yalan, ne bileyim küçük çaplı bir oyun oynayabilir. Mutlu aşk oyunu planı yapabilir size. Bakalım bakalım nereye kadar gelecek. Hemen her şey olabilir. Her an değişim olabilir. Bakın şimdi gördünüz işte buyurun sevgili terazi arkadaşım. Şimdi de siz maceraya atılmak istiyorsunuz. Mutlu aşk planları yapıyorsunuz. Karşı partner ise doğru yargı yapmaya çalışıyor. Doğru yargı yapmaya çalışıyor. Bu yaptığımız doğru mu? Benim bu yaptığım doğru mu? Veya belki de şu yaptığı şeyleri burada artık ne yapıyorsa bu insan bunu değerlendirmeye çalışıyor. Yani bir yerde hafiften eli kolu bağlı duruyor. Siz burada bunları yaparken yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Korkular var, ikilemli, endişeli karşı partner. Siz ise biraz böyle keskin olma durumlarınız var. Dil olarak biraz verimli, zaman zaman da öfke haliyle verimsizleşebiliyorsunuz. Bakın burada gösteriyor kartımız. Verimli olan kısa, verimsiz olan uzun vaziyette canlar. Biraz böyle bir keskinleşme durumlarınız söz konusu bir türlü, tam ortak noktanın bulunamamasından sevgili terazi arkadaşım buyurun bakın karşı partner yine bir tuhaflaştı tekrar sizinle fırsat yakalamak istiyor bu kez siz önünüzü göremiyorsunuz evet siz önünüzü göremiyorsunuz sorumluluklarınız artmış durumda ya da sıkıntılardan dolayı önünüzü göremiyorsunuz Karşı partnerle alakalı bir de bazı terazi arkadaşlarım yanlış anlaşılmasın bu fırsatın üstüne sorumluluk almak isteyebilir. Yani karşı partneri tekrar hayatınıza her yönüyle ama maddi ama manevi kabullenip onun sorumluluğunu üstlenmek isteyebilirsiniz. Bir de böyle de bir şey var sevgili terazi arkadaşlarım. Evet paylaşımcı sevgi yaşayalım diyor karşı partner hmm, evet güven istiyorsun sevgili terazi arkadaşım güven istiyorsun söyleyeceğim şimdi güven istiyorsun ama hmm, karşı partner buraya da geriye bakış yapıyor şimdi bu raddede geriye bakış yapıyor aslında seninle olmak istiyorum ama gel gör ki Olmuyor. Bazı şeylerden dolayı olmuyor. Ben yeterince tahrip verdim. Ben yeterince savaş verdim. Savaştan ancak çıktım. Biz geçmişe dönebilir miyiz derken siz burada tekrar bakın sevgili terazi arkadaşım karşı partneri tekrarında kendinize çekebilmek için bir savaş, bir mücadele haline giriyorsunuz. Ama nasıl oluyor bu? Çünkü siz güven isteyeceksiniz. Sevgili terazi arkadaşım. Burada bir sıkıntı var. Ben dile getirmek istemiyorum. Siz güven istediğinizde bunu karşı taraf tam olarak size sağlayamıyor. Sağlayamamasından dolayı geriye bakış. Biz eskisi gibi olabilir miyiz? Gibi gel git işler. Üstüne ise tekrar siz böyle bir mücadele durumlarına giriyorsunuz. Giriyorsunuz ama ister istemez de öfkeleneceksiniz bakın öfke var burada serin rüzgarlar var sizin anlayacağınız sevgili terazi arkadaşım nasıl başladı öyle gidiyor daha fazla açmayacağım açsam da dolacak dolacak da dolacak yani bu şöyle söyleyeceğim ben size sevgili terazi arkadaşlarım bu geçmişte nasıl başladı sizler kim kendine bunu yakın hissediyorsa ben her zaman söylüyorum nasıl başladı bunun sonu o bitti bitti ışığı yarat diyor meleğim ışığı yarat diyor her iki tarafa canlar yamalamakla bu iş bu gemi yürümez yamayla bu gemi yürümez canlar nasıl başladı öyle gider bitti küseceğiz barışacağız savaşacağız darılacağız barışacağız gideceğiz geleceğiz yani ben içindeyim o yüzden biliyorum Düşüncelerinle, duygularınla, ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş. Her iki tarafı söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım her iki tarafı okuyorum bunu. Tabii ki meleğim her iki tarafı kastediyor. Işığını yarat diyor. Karanlıkta kalmayın. Ne bileyim olumsuz düşünmeyin. Her şeyin hayırlısı olsun. Sevgili terazi arkadaşlarım. Evet terazi arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını Tamamladık. Tamamladık mı? 15 Kasım'a kadar pek tam olarak sonuç alamamış olsak da sonrasına bakacağız canlar. Her şeyin hayırlısı olsun değil mi? Evet şimdi teraziden sonra akrepler, sevgili akrep arkadaşlarım. Evet bakayım sevgili akrep arkadaşlarımızın eksleri, küsleri ne düşünüyorlar? Hmm, direkt olarak Azize. Gelmesi olmaz açalım bakalım hmm, engel çıktı söylemek durumundayım canlar evet sevgili akrep arkadaşım güzel insan karşı partner karşı partner engelli siz ise ister istemez hem teselli arıyorsunuz hem de gel tekrar biz ortak noktada anlaşalım tamamen çünkü size ait bakın bu dördü sevgili akrab arkadaşım bu kısım size ait şu ikisi karşı partner artık hanginize uyuyorsa canlar karşı partner gördüğünüz gibi gizemli durumlarda bir yanı karanlık diğer tarafa aydınlık korkuları var ikilemde endişeli benim sevgili akrab arkadaşım ise hem teselli arıyor hem bir yerde de paylaşımcı sevgili olalım diyor. Karşı partner için paylaşalım, bir şeyleri paylaşalım. Bundan dolayı karşı partner için bir savaş haline giriyorsunuz sevgili akrepler. O benim diyorsunuz. Her şeyiyle men onu kabul ediyorum der gibi bir haliniz var. Burada öyle görülüyorsunuz. Bakın sıkı sıkı onu tutmaya çalışıyorsunuz. Hatta bununla da kalmayıp gel, gel, gel tıpkı Mevlana'mızın da dediği gibi Gel gel ortak noktada anlaşalım diyeceksiniz Kim diyecek bunu sevgili akrep arkadaşım söyleyecek Çünkü karşı partneriniz bakın ikisinden öteye gitmedi Açalım mı sizin bu ortak noktada anlaşma durumuna karşı partner ne karşılık verecek Çünkü engel var canlar yanlış anlamayın Engel derken partneri kastetmiyorum Partner olanı da var olmayanı da var ya maddi engeli var, ya anne baba aile engeli var, ya da partner engeli var, değil mi canlar? Şimdi doğru ya doğru. Binlerce, milyonlarca burada akrebe bakıyoruz. Neleri var hayatta neleri var? Onlardan bir parça çıktı burada. Evet. Kabulü müsün diyor sevgili akrep. Aman Allahım nasıl sevdin öyle? nasıl sevdin öyle senden mahrum kalmaktansa seni ben her halinle kabul ediyorum diyor ya aman Allah'ım ne kadar güzel iyiymiş evet sevgili akrep arkadaşım siz bunları böyle yaparken sizin bu karşı partneriniz artık her kim ise bir karar aşamasına geliyor bakın bir delilik yapma durumu var ama ne karar alacak bakalım mı bakalım hadi bakalım Hmm, tamam oldu bu iş daha fazla açıp olayı bozmak istemiyorum gayetinde iyi niyetli olacak size karşı sizi kendine çekmeye çalışacak dolayısıyla gel beraber tamam varım ortak noktada anlaşalım köklü kuruluşu kuralım doyumu yaşayalım gayet iyi niyetli olacak sizlere karşı güzel çok güzel çıktı daha fazla açıp da bozmak kurcalamak istemiyorum ki çünkü her şey böyle kalmayacaklar. canlar ben içindeyim bitti böyle kalsın sana yardım ediyoruz diyor her iki taraf için söylüyor bunu meleğim diyor ki sizlere yardım ediyormuş sevgili akrepler yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor her iki taraf için bakın ortak noktada anlaştınız evet sevgili akrep arkadaşlarım çok güzel çıktı sonucu bu açılımımızın sonuna geldik. Terazi ve akrab arkadaşlarımız için 15 Kasım'a kadar X Tarot açılımını tamamladık. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki yayınlarımla tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım kocaman da öpüyorum. Hadi bay.